Dışarıdan destekçilerinin din dersini kaldıracağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'na inanç işleri başkanlığı yapacağız. Terör operasyonlarını tamamıyla durduracağız diyen bir altılı masayla karşı karşıya. Dışarıdan destekçisi HDP, HDP'nin yedek partisi, Sol Yeşiller Partisi, Sol Yeşiller Partisi'nin seçim bildirgesinden bunları söylüyor. Din dersini tamamen kaldıracağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı inanç işleri başkanlığı yapacağız. Terör operasyonlarını tamamen durduracağız. Suriye'deki ile YPG ile mücadele eden Türk askerini oradan çekeceğiz. Orayı PYD'ye, YPG'ye teslim edeceğiz. İşte böyle bir haldeki altılı masaya, yedili masaya inşallah hem Osmaniyeliler hem de 85 milyon milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta en güzel cevabı verecektir Allah'a emanet